Evet arkadaşlar bandırmadayız şu anda bandırma Serkan Oto'dayız burası Serkan Oto boyasız göçük düzeltme onarım merkezi arkadaşlar firmanın adı Serkan Oto abimizin adı Serkan Bayram zaten tabirasının resmini görüyorsunuz slide'da geçiyor burası boyasız göçük düzeltme yapıyor arkadaşlar bandırmada e, işini çok iyi yapan bir abimiz çok eski bir abimiz illerdir bu işi yapıyor Şimdi size telefon numaralarını söyleyeceğim. Önce adresini söylüyorum arkadaşlar. Yeni Sanayi Sitesi 1300 Sokak No 22 Telefonu 0266 721 2419 Cep telefonu 0532 663 25 67. Yeni Sanayi Sitesi'nde arkadaşlar. Slaytta videoda görüyorsunuz resimler geçiyor. Yaptığı arabaların boyasız göçük düzelttiği arabaların önceki ve sonraki hallerini aralarda da Firmanın tabela bilgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.